selam yay burcu arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yaylar ateşlerden yaylar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için şöyle 2020 ocak ayında o bir aylık süreçte benim sevgili yay arkadaşlarımı neler bekliyor genel yorum yapacağım kahve tarot melek kartı derken şöyle karşınızdan çıkıp gideceğim tabii ki bunu yaparken de sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım Videolarımın altında zaten linkler mevcut olacaktır. Videomun altındaki linkleri dikkate alın. Sevgili arkadaşlarım neymiş çayfalı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Buraya bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili yay arkadaşlarımı bekliyorum. Güzel. Bakın ferah çıktı en azından. Karanlık çıkmadı. Bir şeyleri geride bırakmışız. Harika sevgili yaylar değil mi? Gelmiş geçmiş, geçmişten bu yana 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 2 yıl, 5 yıl fark etmiyor. Derdimiz, sıkıntımız her neyse bunları geride bıraktık değil mi canlar? Illaki murada erdik anlamında söylemiyorum. En azından kafaya takmıyoruz. 2020'ye taşımıyoruz değil mi? Bakın ferah çıktı ne kadar bize. Ocak ayı yorumudur bu. 12 ayın yorumu değildir sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlar şöyle bir göz gezdirip bir çevireyim bakayım sizleri neler bekliyormuş hmm, yüz yüze aşk olarak çok aşk hayatınızla alakalı yüz yüze çok görüşmeleriniz çıkmış adında B harfi olan A harfi E harfi F harfi T harfi olan sevgili yay arkadaşlarım güzel bolca görüşmeler çıkmış sizlerde aşk hayatınızla alakalı evlilikler çıkmış çok güzel adında R harfi olanlar sizler de güzel kısmetlerle karşılaşacaksınız. Ocak ayı içerisinde tabi her karşılaşma evlilikle sonuçlanacak diye bir şey yok ama çok kısmetler yolunuza çıkacak. Yüz yüze gelmişsiniz hep konuşma halindesiniz. Çok güzel adında yine F harfi olan yaylar sıkıntınız her neyse adında A harfi olan bazı kişiler tarafından el uzatılacak size sıkıntının içinden çıkacaksınız. Yalnız hemen Ocak ayı içinde olmayacak bu. Örneğin 2 ay veya bir 3 ay içerisinde olacak. Bir kişi yapacak bunu size. Sıkıntınız neyse elinizden tutup sizi çekip alacak oradan. Feraha doğru gideceksiniz. Çok kuşlarınız çıkmış canlar. Temiz haberler alacaksınız. Güzel haberler alacaksınız. Bolluk, bereket, verim var. Enerji olarak güzel görülüyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım burada sadece eksileri biraz ağlar vaziyette gördüm. Hmm, eksler evet eksler eksler derken tabi yayın eksleri ağlamıyor yani siz ağlamıyorsunuz sizin eksler ağlıyor karşı taraf sizi kaybetmekten korkuyor yay eksleri sizlere söylüyorum sizin karşı partnerlerinizin çoğu baya bir ağlar vaziyette çıkmış çünkü hmm, benim sevgili yay arkadaşımın baya bir Canı yanmış ki pek affediyor gibi görülmüyor burada affetme durumu olmadığı için karşı tarafta ağlıyor üzülüyor sevgili yaylar eksileriniz ağlıyorlar eski eş eski sevgili eski kız arkadaş eski erkek arkadaş bir tane küçük bir kediniz çıkmış bu düşmandır sevgili arkadaşlarım düşman derken dost bildiğiniz bir düşman bu adında da F harfi var bu insanın dost bildiğiniz bu insanın yalnız şunu söyleyeyim sizin bu düşmanınızın adında F harfi var da şöyle bir şey yardıma ihtiyacı var ha? zayıflamış bu insan baya bir deri bir kemik kalmış sizin bu kedi düşmanınız zayıflamış ya maddi sıkıntısı var ya manevi sıkıntısı var her neyse birilerinden yardım talep ediyor talep yardım istiyor sizden de aynı şekliyle yardım isteyebilir adında F harfi var haberiniz olsun yardım etmeyin çünkü dost değil benden söylemesi adında S harfi olan sevgili yaylar kimin yoluna bakıyorsunuz eş mi sevgili mi adında E harfi olanların yoluna bakıyorsunuz R harfi olanların yoluna bakıyorsunuz Ocak ayı içerisinde pek ondan haber gelmeyecek Canlar söylemek durumundayım gördüğüm neyse doğru odur bitti Ocak ayında ama kötü bir şey yok kötü haberde gelmeyecek yani rahat olun sevgili yay arkadaşlarım benim güzel insanlar benim de ay burcum bu arada ben de ay burcuma bakmış oluyorum iş hayatında sıkıntı içinde olan kredi çekmişsinizdir veya patronunuzla sıkıntınız var müdürlerinizle sıkıntınız var ya da iş başvurusu yaptığınızda bekliyorsunuz biraz kendinizi evet kayıpta hissedebilirsiniz Sevgili yaylar iş başvurusu yaptığınız yerlerden pek kolay kolay ses çıkacağı benzemiyor Ocak ayı içinde. Ama merak etmeyin sıkıntı içinde olan yaylara yardım ellere uzanacak. Barış ellere uzanacak iş hayatında. Gerçi size el uzatanın da sıkıntısı var ama bir şekilde bir dilim ekmeği sizinle paylaşıyor öyle farz edelim. Yani o insan da pek rahat değil. Ama size bir yardım eli uzatacaklar. Hiç merak etmeyin evliler, evliler. Neyin sıkıntısı bu? Ya savaş halinde çıkmışsınız burada. Yani bir savaş durumu var. Hı? Bu neyin savaşı? akraba savaşı mı yoksa üçüncü bir şahıs savaşı mı? Üçüncü şahıs yıkılmış, yıkılmış. Üçüncü şahıs yıkılmış. Biraz akraba sıkıntısı var burada. Üçüncü şahıs diye bir şey yok. Merak etme, rahat ol. O yıkılmış, sen varsın. Sevgili yay arkadaşlarım hmm, çok güzel güzel gelinler çıkmış yani ocak ayında bile evlilikler sizlere bekliyor sevgili yaylar güzel çıkmışsınız bekarlar maceraya atılacaksınız sevgili olmak için can atacaksınız çık yolunuza çıkanları kaçırmak istemeyeceksiniz güçlü verim verim gelecek size gerçekten sağlık fena değil biraz mücadele vermeniz lazım sağlıkta sevgili yaylar yalnız bazı yay arkadaşlarım burada biraz tuhaf çıkmış hani nasıl diyeyim böyle hamilesin ya da affınıza sığınıyorum sevgili arkadaşlarım hamilesin örneğin bir yay kardeşim hamile diyorlar ki hamilesin sigarayı kullanma burada küçük çaplı bir yalana başvurabilir benim yay arkadaşım güzel kardeşim sorumluluk almaktan kaçabilir sigarayı bırakmayabilir veya işiniz alkol kullanıyordur bu tür şeyler çıkmış burada. Evet ben bıraktım kullanmıyorum diyecek ama aynen devam edecek. Böyle bir şey çıkmış sağlığınızla alakalı. Mikroplarla mücadele edin. Enerjiniz iyi. Genel enerjiyi iyi. Sevgili arkadaşlarım. Güzel barışlarınız var. Beden sağlığınız da fena değil. Dediğim gibi hmm, biraz sıkıntılar var. Oo, çok güzel. Bakın ferahlık geliyor. Sevgili yaylar. Sevgili yay arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Çünkü veriyorum sevgili arkadaşlarım. Evet. Hmm, güzel. Çok güzel. Bakın dışarıdan temiz haberler. Bir ferahlık alacaksınız. Şu ferahlığı görüyor musunuz? Şuradaki sıkıntı gidiyor. Sevgili yaylar. Murat ağaçlarınız. Yani umutlarınız tekrar yeşerecek sizin. Geçmişe dair sıkıntılarınız. Neyse kabuk atacaksınız. Geçmiş geçmişte kalacak. Sizde böyle bir şey çıkmış. Sevgili yaylar. Ocak ayı, 2020 Ocak ayı açılımını yapıyorum ben şu anda. Düşünün yani 2009 geride kaldı. 19, 2019 geride kaldı. Yani öyle bir şey sizi bekliyor ki sevgili yay arkadaşlarım sürprizler bekliyor, taşınmalar bekliyor. Yeniden tekrar umutlarımızda bir canlanmalar var. Artı bir şey daha burada benim dikkatimi çekti sevgili yay arkadaşlarım. Sabrediyorsunuz ya siz hani herkes gibi siz de sabrediyorsunuz ya 2019 bitene kadar sabrettin değil mi bir şeyler olsun diye ama aşk hayatında ama iş hayatında bir şekilde özelinde sabrettin değil mi 2020 yılında sabrı öldüreceksin bitiriyorsun sabrı sabır mabır yok böyle bir canlılık gelecek size canlılık gelip mücadele edeceksin istediğin şeyi almak için ben artık sabretmeyeceğim. Onun için mücadele edeceğim diyeceksiniz genel olarak sizde bu çıkmış. Sevgili yaylar gerçekten bu bunu yapmak size iyi gelecek. Gerçekten sürprizler sizi bekliyor. Taşınmalar çıkmış sizlerde de temiz bir şekilde küçük küçük çıkmışsınız ama gerçekten doyuma sürprize murada doğru sizi getirecek bu. Yenilenme var ya sabrınızı öldüreceksiniz bir şeyleri elde etmek için. Çok güzel bence de yani sabır sabır sabır nereye kadar sabır değil mi? Evet mücadele sizi bekliyor canlılık değişim gelecek. Ruh halinizde değişimler meydana gelecek. Bunlar ne zaman olacak? Ocak sonrası 12 aylık süreçte bu sizin başınıza gelecek. Ben şu an bir aya bakıyorum ama izlerini de göstermiş kendisi. İzini göstermiş tamam yaylar oluyor böyle bir şeyler bekliyor. Güzel harika değişim geliyor. Kabuk atacaksınız sürprizler gelecek sevdiğiniz biri var örneğin onu istiyorsunuz risk alacaksın ben artık sabretmiyorum diyeceksin veya istediğiniz bir şey var ev almak istiyorsun sabretmeyeceksin bir anda risk alıp olayı farklı bir boyuta getireceksin böyle bir şey çıkmış sizlerde 2020'nin genelinde sevgili yay arkadaşlarım da böyle bir canlılık bir verim var çok güzel ama güzel Evet ama şu anki bakımım Ocak ayıdır İş hayatınız hatalar var değil mi sevgili yay arkadaşlarım geçmiş hatalar var birilerine kefil mi oldunuz ya da ne bileyim farkında olmana iş kurdunuz veya iş yerinde çalışıyorsunuz da size yanlış yapıldı bir şeyler olmuş olabilir bakın geçmiş hataları değerlendirin ona göre hareket et bandajdan sıyrıl sıkıntılardan sıyrıl çevrendeki sıkıntıları at diyor iş hayatında ardından parayla alakalı haberler alabilirsin yardımlar görebilirsin diyor çünkü 3 çalışan yaydan ikisi sıkıntılı biri çok güzel çıkmış biraz sizin ocak ayı içerisinde iş hayatınızda sıkıntılar var yok değil yani çoğunlukla sıkıntı çıkmış canlar bundan dolayı da ne yapıyorsunuz kurtuluşa gitmeniz lazım sizin Evet yardımlaşma 3 kişiden birine yardım geliyor. Diğeri doğru yargı yapmaya çalışacak. Evet ben hata ettim. Kredi çekmemeliydim veya ben hata ettim. Şu insana kefil olmamalıydım gibi bunları göz önünde bulundurarak bir şekilde bu süreci atlatmanız gerekiyor sevgili yay arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi ardından da gelecek kutlamalar. Aşk hayatınızda evet bekliyor, bekliyor bazı yay arkadaşlarım ama neyi bekliyorlar gerçek aşkı bekliyor buyurun gelecek sevgili arkadaşlarım destenin altı gerçek aşk kokları geldi kısmetler gelecek ve bunlarla siz ne yapıyorsunuz yine destenin altında buyurun güçlü adımlar atacaksınız uzlaşmaya varacaksın yoluna çıkan kısmetlerle belli ki bu bekleme sizi güzel bir yere getirecek sevgili arkadaşlarım zaten bu beklemeyi de bırakacaksın bırakacaksın bu beklemeyi bir anda kabuğu atacaksın demiştim size. Burada böyle bir şey çıkmış. Benim sevgili yay arkadaşlarım sabır olayını öldürüyorlar. Sabır mabır yok artık ben ne bekleyeceğim diyecek ya. Ben neyi bekliyorum arkadaş? Hayır ben dünyaya bir daha mı geleceğim? Diye, diyerek böyle bir hale geleceksiniz. Sevgili yay arkadaşlarım. Hemen kabuğu kırıp bakın tekrar yeniden bir doğuş. İşte buyurun cıvıl cıvıl iletişimler. Bitti bu kadar. Bu kadar basit. Değil mi? Çok güzel, harika. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sağlığa bakıyoruz. Sağlıklı önümüzü tabii ki de göremiyoruz. Çünkü mücadele halinde çıkmışsınız. Bazı arkadaşlarım da hmm, dengeyi kurmak lazım. Evet, sevgili arkadaşlarım şanslı yere doğru gitmek için ne yapıyoruz? Bel rahatsızlığımız mı var? Önümüzü mü göremiyoruz? Elimiz kolumuz mu ağrıyor? Kış mevsiminde. Grip mi olduk? Nezle mi olduk? Mikroplar üstümüze üstümüze mi geldi? Bundan dolayı önümüzü mü göremiyoruz? Ne yapacağız? Denge kurmaya çalışacağız. Kendimize nazik davranacağız sevgili yay arkadaşlarım. Doktor doktor gezeceğiz. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Bir şeylerden yararlanmaya çalışacağız. Sağlığımızı tekrar kendimize çekmek için. Öyle diyelim. Kendimize tekrar sağlığımızı çekmek için. Kendimize güvenmemiz için... Zafer yapmamız için ne yapacağız? Kendimizle barışacağız. Barış demektir bu. Kendine güven. Kendi elinden tut. Barışı sağla. Kendinle barış. Vücuduna nazik ol. Kendine bak diyor bu kartım. Sevgili yay arkadaşlarım. Aynı şey benim için de geçerli. Çünkü benim de ay burcum. Aynı şey benim için de geçerli. Sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi kötü kartlarda bırakmadım. Ne diyormuş? Sessiz ol diyor meleğim. Ocak ayı içinde sessiz ol diyor sevgili yay arkadaşlarıma. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerinin sevgisini duyabilirsin veya sevdiklerinin sesini duyabilirsin sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili yay arkadaşlarım. 2020 Ocak ayı genel yorumu tamamladık. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.